Merhaba, ben Ozan ve bu videoda müziğin sayılarla ilişkisine bakacağız. Sisamlı Pisagor genellikle dik üçgen bağıntısıyla tanınır. Yani a kare artı b karenin c kareyi verdiği formülle. Pisagor'a sadece bu ünlü geometri formülü değil, müzikteki temel ses aralıklarının formülü de atfediliyor. Efsaneye göre Pisagor günün birinde bir demircinin önden geçiyormuş. Çekiçlerin ağırlıklarına göre farklı sesler çıkardıklarını duymuş. Gitmiş demirci. Ne olur demiş, şu çekişleri ver de bir tartayım. Olur demiş Demirci. İşin bitinceye kadar beklersen verelim. Artık kılıç mı dövüyorduysa işi bitince Pisagor bunları almış, tartıya koyup aralarındaki orana bakmış ve duyduğu müzikal aralıkları bu şekilde sayılara dökmüş. Gelin bu sayıları bir inceleyelim. Tek telli bir çalgımız olsun ve diyelim ki bu tel do sesi versin. Şimdi basitten başlayarak tel sırayla bazı bölümleri ayıracağız. 1'e 1. Bir. Yani telin kendi uzunluğu. Dolayısıyla doğu sesi. Buna müzikte birli aralık ya da unison deniyor. Unison latince tek ses anlamına gelen unisonustan geliyor. Bunun aslında sıfır noktası olması gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak sıfırın Avrupa'ya 11. yüzyılda girip 16. yüzyıla kadar kademeli olarak yaygınlaştığı göz önüne bulundurulursa kökleri çok daha eskiye dayanan müzik teorisinde aralıkların neden birden başladığı anlaşılabilir. 2'ye 1. Tetan tam ortasından ayırırsak baştaki do sesinin oktavını yani sekizisini buluruz. Oktav Yunanca 8 anlamına gelen okto sözcüğünden geliyor. Buna ayrıca diyapazonda deniyor. Üçüncü olarak teli üç eşit parçaya bölüp iki parçasını açıda bırakırsak baştaki do sesinin beşlisini buluruz yani sol sesini. Buna tam beşli ya da mükemmel beşli dendiği gibi diapente de deniyor. Sırayla gittiğimize göre şimdi telin dörtlü üçünü açıkta bırakacağız. Bu da bize baştaki do sesinin dörtlüsünü yani fa sesini verecek. Dörtlüye de tam dörtlü ya da mükemmel dörtlü deniyor. Diğer adı diatessaron. Buraya kadar mükemmel aralıklar olarak adlandırılan unison, oktav, beşli ve dörtlü elde ettik. İçlerinden dörtlü zamanla daha karışık bir kariyere sahip olsa da bu aralıklar yüzyıllar boyunca müziğin en uyumlu aralıkları kabul edilmiş. Pisagor sisteminde bunlar aynı zamanda doğal kabul edilen oranlarındalar. Uyumluluk, dengelilik ve kararlılık gibi kavramların basit oranlardan geçtiği kabul edilir ve 3'e 2, 4'e 3 gibi oranlar söz gelimi 81'e 64 gibi daha karmaşık oranlara tercih edilirdi. Bunun görsel sanatlar, mimari hatta uzay bilimlerindeki yansımalarını görebilirsiniz. Örneğin Jüpiter'in uydularından Io, Europa ve Ganymede 4 2 bir şeklinde yörüngesel rezonansa sahiptir. Yani Io, Jüpiter etrafında 4 tur attığında Europa 2, Ganymede ise 1 tur atmış oluyor. Güneş sistemimizde buna benzer pek çok yörüngesel rezonans ilişkisi görebilirsiniz. Pisagor'dan hatta daha öncesinden beri gök cisimlerinin hareketleri müzikle ilişkilendiriliyor. Hatta tek tanrılı dinlerin yaygınlaşmasıyla sayısal bilimler tanrının evreni nasıl yarattığını açıklamak için kullanılmış. Bu bilimler dört yol anlamına gelen Quadrivium olarak çalışılıyordu. İşlerinden aritmetik temel olarak sayılarla, geometri uzaydaki sayılarla, müzik zamandaki sayılarla, astronomi ise hem uzay hem zamandaki sayılarla ilgileniyor. Umarım müziğin sayılarda olan bu güzel ilişkisi ilginizi çekmiştir. İkinci bölümde diğer aralıkları inceleyeceğiz. Hoşçakalın.